Bugün 13 Ağustos 2022 Cumartesi satürn günündeyiz ay balık burcunda ilerliyor duygusal enerjimiz yükselirken manevi ve ruhsal konulara da ilgimiz artabilir sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz de artacağından çevremizde olup bitenlerin daha fazla etkisinde kalabilir sınır koymakta zorlanabiliriz Aslan Burcu'ndaki Güneş'in Uranüs'le dik açısı devam ederken, Kova Burcu'ndaki Satürn'le karşıtlık da etkinleşmeye başladı. Sert ve kontrolü zor olan enerjiler, beklemediğimiz ani durumlar yaratabilir. Bireysel ve özgür davranma ihtiyacı kural ve kısıtlamalara karşı gelebilir. Toplumsal alanlarda, doğal afetlerde, bilim ve teknolojide dikkat çekici gelişmeler olabilir. Otorite figürlerinden gelebilecek sınırlamalar, sorumluluklarla bireysel isteklerimiz arasında bazı çalışmalar yaşayabiliriz. Dolunay tesirleri devam ediyor. Ruhsal ve bedensel daha hassas olabiliriz. Yaşlı ve hasta kişilerin, kronik sağlık sorunu olanların daha fazla dikkat etmesinde fayda var. Kalp dolaşım sistemi, tansiyon ve nörolojik problemler yüksedebilir. Akşam saatlerinde balık burcundaki ay, başak burcundaki Merkür'le karşıt açıda olacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz akşam saatlerinde kararsızlıklar ve iletişim sorunları yaşayabiliriz. Yakın ilişkilerde memnuniyetsizlikler, alınganlıklar oluşabilir. Özellikle kadın figürlerle ilişkilerde daha özenli olmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.